Bu şekilde kaldı oldu. Evet. Evet. Önce şöyle iki sonra altı bir beri çizip etrafında birleştirme yapabiliyorlar. Bu benim onu seçmiyorum. Oldu. Çok ünlüydü. Evet. Sürt saçları kısa oldu. Saçlarını uzatın. Saçlarını şöyle yandan yada <Gülüyor> oldukça renksiz oluyor, değil mi? Hemen boyamalıyız. Kısa saçlı bir kız yapıyorsunuz uzun saçlı yapabilirsiniz. Hızlıda kalmış. Kabarık da, kıvırcık da yapabilirsiniz. Kıvırcık istediğiniz Konseptler varsa eee yorumlar yorumlardan ben yorumlara çıksaymıştım. Link manşaba görebilirsiniz. Başlığı böyle gidiyor. Şimdi. Şimdi mi? Şimdi mi? Ne diyor? Yersin evet. Yersin evet. Yersin. Şimdi gel kalan yarısını da yapıyorum. Evet. Ve bir güzelliği oluyor. Şu an da boğuralım. Şimdi ne evet. yapıyoruz? Bir kez bu evet. evet. bir prosim. Şimdi kabak ...en çok... pembe bir Ben de zeyni şiş yap, mavi yapacağım. Şimdi yapalım. Evet, gözler <gülüyor> oldu birazcık çılgın göründüğü için gözlerinin içindeki siyah göz bebeklerini ben zaten gözlüğüyüm şimdi gözlerinin içindeki e, siyahlığını yapıcaz yani göz yapan kısım ne oldu gözler bitti filmin sonunda göstereceğim nasılıklı olarak kurulacak ucunu da yapıyoruz kırmızı bir rüş kullanıcam yani boya. Kırmızı boya koyacağım. Pastıra attığım ki boya iyice belirgin etsin. Şimdi bu baklarının altı sınıf için şimdi böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun boyunu böyle boş kalmıyor. şimdi bunun güzel bir desen yapıyor. Evet biraz kırmızılık eklerseniz çok güzel olabilir. Şimdi bunun bedeni bitti, kafası bitti. Sıra bedene geçiyor. Bedende yapıp iki tane bu şekilde ince bir oyun yapıyorsunuz. Videonun sonunda üstünden geçeceğim. Hatta durun size. Bir yapık önemli. göstereyim. Şöyle bir tane boyun yapıyorsunuz. Hadi ikisi de eşit. bu şekilde şey yapıyorsunuz onu. ardından şuradan alıp elbisesini yapıyorsunuz. Hmm. Çocuk yapıyoruz biz bu videoda arkadaşlar. Hmm. Bu şekilde şuna sığınalım. Tam da abi Evet. Arkadaşım mı? mini <gülüyor> man geçip saçlarını iyice tamam mı? Saçlarını da siyah boyayalım tamam Saçları yüksek koyanak Şekil oldu. Şimdi size verdiğimiz gibi boya bilirsin. Tamam. Şimdi size kızıyı göstereyim. Bu şekilde oldu kız. Daha geriye gitme. Bunu istediğiniz gibi yetkendirip, boya hmm. baya yapıyoruz, yapabiliriz. Yap, yap, yap, yap. hmm. Videomuzu hmm. için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.